Merhaba arkadaşlar, biraz iş gücü pazarından bahsedelim dilerseniz Bu videoların hepsinde konu ister işe alma olsun ister istihdam olsun meseleyi oldukça basite indirgeyerek ele alıyoruz Ancak böylelikle mikroekonomi başlığında rastladığımız bazı temel konseptleri rahatlıkla inceleyebiliyor ve Gerçek hayattaki durumlara uyarlayabiliyoruz Ama dediğim gibi bu konuları oldukça basitleştirerek işliyoruz ve Unutmayın, gerçek hayatta bazen çok daha karmaşık veya hafif farklı olabilir Yine de en azından üzerinde düşünebileceğimiz fikirler ediniyoruz Burada niteliksiz iş gücü pazarını görüyoruz Yani belirli bir iş için eğitimi almamış ve o işte tecrübesi olmayan insanlar söz konusu Dikey eksende saat başına aldıkları maaş yani emeğin fiyatı var Sıfırdan başladım, araya bir boşluk koyup 5, 6 ve 7'ye çıktım Bu yatay eksense emeğin niceliği Bunu ay başına milyon saat birimle hesaplıyoruz. Yine bir boşluk bırakıp 20 milyon saatten başladım Bir nokta önemli Burada önemli olan nokta Söz konusu olan iş gücü pazarıysa Talep bireysel tüketicileri işaret etmez İşvereni işaret eder Daha önceki birçok durumda Talep bireysel tüketiciden geliyordu, buradaysa işverenlerden geliyor İşverenler kimdir? Emek satın alan insanlardır Paralel bir şekilde Arz da şirketlerden değil emek satan insanlardan yani işçilerden gelir Diyelim ki Bu piyasa dışarıdan müdahale görmüyor Doğal denge fiyatı saatte 6 lira, dengeli emek niceliği ise ayda 22 milyon saat. Ancak bu hayali şehrin hükümeti, 6 lira çok düşük bir maaş, insanımızın bu koşullarda yaşayamayacağını düşünüyoruz, diyor. Elbette seçmenlerin büyük bir kısmını da yine bu işçiler oluşturuyor. Hükümet bu işçilerin yararına yasalar çıkarmaya karar veriyor ve asgari ücret sınırı koyuyor. Her işveren işçisine saat başına en az 7 lira vermek zorundadır. Bu şekilde bir yasa çıkarıyor devlet Saat başına en az 7 lira bu pazarın taban fiyatıdır Kira kontrolünden bahsetmiştik Orada bahsettiğimiz tavan fiyatı Kiranın azami fiyatıydı, bu ise iş gücü için asgari fiyat Belirlenen tavan fiyat 6 liradan fazla olduğuna göre bu durum piyasayı etkileyecek. Taban fiyatımız burada 7 lira, asgari ücretimiz. Peki şimdi ne olacak? İşte işe talep yönünden bakacak olursak, işveren eğer asgari ücret 7 lira olacaksa artık sadece 21 milyon iş saatini karşılayabilirim diyecektir. Ama işçileri düşündüğümüzde eğer saat başına 7 lira ücret ödeniyorsa daha fazla sayıda işçi çalışmak isteyecektir Saat başına 6 liraya haftada 40 saat çalışan bir işçi Saat başına 7 lira veriyorlarsa Ben haftada 45 saat çalışırım Diyecektir Ya da okulu bırakmaya niyetli bir öğrenci maaşların arttığını görünce Artık vakti geldi işe gireyim diye düşünecektir Saati 6 liraya çalışmak istemeyen bir emekli de maaşlar 7 liraya çıkınca Fikrini değiştirebilir Sonuç olarak iş gücü niceliğinde yani Arzda artış görülür Saati 7 liraya işçiler Bu kadar iş gücü arz etmeyi isteyecektir Peki bu durum nasıl sonuçlanır? Elimizde çalışmak isteyen bu kadar işçi var ancak iş gücü için yalnızca Bu kadar talep var İşte bu kısım Fazla iş gücü arzıdır Evet, fazla iş gücü arzı diyoruz buraya. Yani başka bir deyişle sadece 21 milyon işçilik iş var ancak bu işe 23 milyon işçi talip. O halde 2 milyon kişilik bir grup var ve bunlar klasik tanımla işsizler. Yani çalışmak istiyorlar ama iş bulamıyorlar. Tabi bu işin basitleştirilmiş hali ki Az önce belirttiğimiz denge kesişmesinde işsizlik söz konusu değildi ve dışarıdan müdahale görmeyen en iyi ekonomilerde bile yine de işsizlik görülüyordu Bu piyasanın doğasında vardır İnsanlar işi bırakır ya da kovulur Dediğimiz gibi bu oldukça basitleştirilmiş bir model İdeal bir dünyada sıfır işsizlik oranına yakındık Şimdiki durumda ise maaşlar arttığı için daha fazla kişi çalışmak istiyor ancak daha az iş var. Bunun sebebi de işverenlerden daha fazla ödeme yapmalarının istenmesi. Maaşların yükselmesi sebebiyle daha fazla sayıda kişi iş arıyor. Bu yargıdan yola çıkıp iş miktarının ne kadar azaldığını bulmak istersek eğer bu lineer arz talep eğrilerine bakarız. Daha önce 22 milyon saatlik iş için talep vardı Arz niceliği de aynı seviyedeydi ama şimdi Talep 21 milyon saat seviyesinde Yani bu modele göre artık 1 milyon saat daha az iş var Şimdi bir de bu durumu kar açısından değerlendirelim Asgari ücret düzenlemesinden önce toplam kar Burada beyazla çizdiğim tüm bu alana tekabül ediyordu Yani talep eğrisinin altında ve arz eğrisinin üstünde kalan bu alan. Evet, bu alan toplam kardı. Toplam kar tüketici kârı ve üretici kârı olarak bölünüyordu. Maaş ve arz eğrisi arası da üretici kârıydı Unutmayın, üretici derken işçileri kastediyoruz burada. Evet. Burası işçilerin aldığı fırsat maliyetinin üstündeki alana tekabül ediyor. Daha koyu beyazla çizdiğim bu alana yani Tüketici karı dediğimiz işveren karıdır yani işverenin aldığı değerse işçiye ödediği değerin üstünde kalan mavi ile çizdiğim bu alana tekabül ediyor Şimdiki asgari ücretli senaryoda bu pembe nokta Belirlenen yeni maaş ve talep edilen yeni iş gücü niteliğini işaret ediyor bize bu senaryoda kaybedilen kar, pembe ile çizdiğim bu alandır. Bunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. Oluşan üçgenin yüksekliği 1 milyon iş saati, taban uzunluğu olan saat başına 2 lirayla çarpacağız bunu. 2'ye böleceğiz, yani 1 bölü 2 ile çarpacağız ve üçgenin alanını bulacağız. Saat başına lira ve ayda milyonlarca saat olduğu için onlar da çarpılır ve sonuç ayda 1 milyon lira Bu miktar yapılan asgari ücret düzenlemesiyle kaybedilen toplam kara eşit, tabi bu modeldeki verilere göre düşünürsek eğer Bir önceki videoda da karşılaştığımız gibi yine bir dara kaybı söz konusu ve bu sefer 1 milyon değerinde ancak tabi bu sefer herkes kaybetmiyor. Maaş 7 lira olarak belirlendiği için Çalışan insanların yani ilk 21 milyon saatlik iş gücünün sahiplerinin üretici karı artmış durumda Ki aldıkları maaş ve fırsat maliyetleri arasındaki uzaklık arttı Yani işi olan şanslı grup artık daha fazla kâr ediyor Ancak talep eğrisiyle belirttiğimiz işverenlerin ise artık daha az tüketici karı ya da başka bir değişle daha az talep karı var İlk 21 milyon saatlik iş gücünün değeri işveren ve işçiler arasında yeniden dağıtılmış durumda Ancak maaşları artırdığımız için toplam talep azaldı ve iş imkanı yok edildi Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın